Bu bizim hikayemiz. Umut etmeye dair bir hikaye. Biliyoruz geçecek. Geçip gidecek. Daha iyi olacağız. Sağlığımıza kavuşacağız. Daha iyi düşüncelere dönüşeceğiz. Daha iyi bedenlere. Daha sağduyulu olacağız. Seveceğiz, sevileceğiz. Daha iyi hissedeceğiz. Ve durmadan üreteceğiz. Bu bizim hikayemiz. Belki de üreterek iletişim kuracağız. Bize has bir dille. Elimizden geleni yapacağız. Bu bizim hikayemiz. Kendimiz için ve başkaları için. Mümkün olduğunca fazla insana ulaşacaktır. Üreten insanların yanında duracağız. Üreten insanlar için.